Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Uzun zamandır Beklediğim şey geldi Normalde doğum günüm bugün değil Yaz tatil dolayısıyla Babam aldı Normalde doğum günüm 10 Ağustos Ben çok uzaktan Geçmek istiyorlar arkadaşlar Uzun zamandır beklediğim için Evet arkadaşlar Tablet e, Casper Z20 şey e, hemen açalım. Tabii ki ben hiç uğraşmamak istiyorum. Makasla ketmek istiyorum. Arkadaşlar kaç tablet oldu? Üçüncü veya dördüncü tabletim oluyor. O yüzden buna çok iyi bakacağım. Arkadaşlar sabahtan bizi bekliyorum. Geldi. Evet arkadaşlar sizler almak istediniz. Casper 24 20 4 çekirdeği var arkadaşlar güzel. 3 belleği var. 32 kapasitesi var depolaması var. Benim için yeterli, artar bile. Evet arkadaşlar Android sistem 10 inç arkadaşlar büyük. Şu ana kadar herhalde en en büyük aldığım tableti o lanlarda. Hemen açalım. arkadaşlar açtık. <gülüyor> <gülüyor> Yine çıkıyor. <tıklıyorum. gülüyor> <gülüyor> o yazık şöyle yapalım. Aa karton naylonsuz ermaz. Aa Arkadaşlar burada özellikleri falan yazıyor. Android sistemi az önce kutunun arkasındakiler 3 Üç bellek filan. arkadaşlar bu kutu. Arkadaşlar şarj aletinin kutu şöyle. Oo, parıl parıl parlıyor. Arkadaşlar bu da kablosu. Şarj aletinin. Arkadaşlar bu sandığım kadarıyla bunun içindekiler falan kullanım kılavuzu. Evet arkadaşlar. Bu da kabımız. Kab hediyeli arkadaşlar. Arkadaşlar alırsanız bu yanında hediye gelecek yani süresini bilmiyorum ama Tabii Ben bunu şimdi koyamam Evet arkadaşlar içi, içinden çıkanlar bu kadar Hiç alaçlar vardır Arkadaşlar kılıfına yerleştirdim Arkadaşlar kılıf hediyeliydi arkadaşlar bana göre Kılıf bu kısmı inince şurada bu yazıyor arkadaşlar Burası da sert yani güzel bana göre. Burada oraya öylesine süs yapmışlar arkadaşlar. Bana göre şu an rengini filan gayet güzel yani. Sert filan kamera açısı filan var arkadaşlar. Ama koymak ve çıkarmak biraz zor arkadaşlar. Buradan çıkarıyoruz arkadaşlar. Çıkır. Evet arkadaşlar burada açma kapama düğmesi var ses düğmesi altta ses açma düğmesi burada ses hoparlör burada bir şey yok arkadaşlar burada şarj girişi var arkadaşlar Burası kulaklık burada DC yazıyor şarj var mı bilmiyorum arkadaşlar varsa açılır zaten açılıyor esperar ya kesmiş. Arkadaşlar, eee bayağı oyun yüklemeyeceğim. 5 oyun benim için ideal, en fazla 7-8 oyun. Yani yani öyle çok büyük kapasiteye gerek yok ama şu şey için merhaba Türkçe Türkiye. Evet, Türkiye'liyim Başlat diyeceğiz herhalde. Evet arkadaşlar ben kablosu yani internet bağlantılarını yapayım. Hemen geleyim. Evet arkadaşlar ekranımız böyle. Şarjı bu arada neredeyse %100'e yakın arkadaşlar. Arkadaşlar dokunmatiği fena değil. Peki kameraya bir girelim. Arkadaşlar az önce arkadaşlar bana göre kamera kamerasıdan Gayet iyi. Zaten ben öyle foto fotoğraf çekilmek isteyen biri değilim. Bana oyun oynamak için yeter arkadaşlar. İyi. Gıcır gıcır. <gülüyor> evet arkadaşlar. Aşağıdan yukarıya doğru açılıyor. Yani ekran aşağıya doğru iner zaman zaman. Arkadaşlar. Ben ilk izleyeceğim oyun. Sizinle de çektiğim için Brown Start olur arkadaşlar ne diyor ben bilmiyor babayı çağırıyor Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.